Sevginin Aynısı kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle karbonatlı hamur kızartması tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Ayrıca malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 3 su bardağı un, 1 çay kaşığı karbonat, 1 su bardağı su yerine yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta. Karıştırma kabının içine yoğurdu, yumurtayı, karbonatı, tuzu ilave edip çırpma teliyle güzelce karıştırıyoruz. Üzerine unu ekliyoruz. Önce tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Kendini toparlayınca elimizle yoğuruyoruz. Kıvamı kulak memesi yumuşaklığında olması gerekiyor. Eğer tersi olursa biraz daha un ilave ediyoruz. Hamurumuzu 3 dakika yoğurup sonra da 3 dakika dinlendiriyoruz. Tezgaha un serperek merdane ile kurşun kalem kalındığında açıyoruz. Açılmış olan hamurumuza su bardağıyla şekiller veriyoruz. Daha sonra bol kızgın yağda iki tarafını iyice kızartıyoruz. Daha sonra servis tabağına alıyoruz. Yanında marmelat, krem peyniri, kekikli pul biberli zeytin, domates ve salatalık sörüş ile servis yapabiliriz. Afiyet bal şeker olsun.